Çin'deki yeşim taşı işçiliğinin 6 bin yıldan fazla geçmişi vardır. Yeşim taşının Çince'deki karşılığı yu'dur. Bu terim şeffaf, yarı şeffaf gibi değişik özellikteki birçok sert taş için kullanılır. Bu taşlardan en önemlileri dünyanın birçok yerinde bulunan nefrit ve yeşim taşıdır. Çin'deki en iyi nefrit Hetiyan'daki dere yataklarında bulunur. Yeşimse ise, Burma'dan 1700'lerin başında ithal edilmeye başlanmış. Yeşim, oymacılık için çok serttir. Eskiden sanatçılar, Yeşim taşına şekil verebilmek için, çeşitli aletlerin yanında su ve kum kullanırlardı. Yeşim işçiliği üç aşamalıdır. Ana şekil vermek, detayları işlemek ve yüzeyiciyle alamak. Bir yeşim taşı ustası olan Jung Sang Leung, Kanada'nın Niagara Falls şehrinde yaşıyor. Çıraklığını Hong Kong'da yapan Bay Leung, burada yeşim işçiliği üzerine uzun yıllar çalışmış. Önce bir tılsım dikmek için kullanılan eski yöntemi uyguluyor. Günümüz sanatçıları, taşa şekil vermek için, elektrikli alet kullanıyorlar. Bay Leung, tarihi bir deseni, Yeşim işçiliğinin modern yöntemleriyle üretiyor. 2000 yıllık bu desen, yeniden doğumu simgeliyor. Bu taş oluşumunu yer altında gerçekleştirir ve sonlara doğru yeryüzüne çıkar. Antik Çin'de bu özel desenle işlenmiş taş, yaşam enerjilerinin korunması için ölülerin diline yerleştirilirdi. Eski bir Çin atasözü der ki, altının değeri bellidir ama yeşim paha biçilemez. 2300 yıl önce hazırlanan Haklar kitabına göre eğer bir hükümdar halkının hakkını gözetirse vadilerde beyaz yeşim oluşur. Konfüçyüs'e göre bilginler için yeşim erdem sembolüdür. Yeşim hala Çinliler için oldukça değerlidir. Sanatçılar... Günümüz teknolojisinden yararlanarak hem tarihi hem de modern formlarda eser üretiyorlar. Yaşım taşı işçiliği dünyanın en eski sanatsal geleneklerinden biridir.